İlk tükenmez kalem 1938 yılında Macar heykeltraş ve gazeteci László Bíró tarafından keşfedilmiştir. 10 Haziran 1943 tarihinde, mürekkep damlatmayan kalem adıyla patent alınmıştır. Tükenmez kalemin yaygın olarak kullanılması 1958 yılında BIC firmasının seri olarak üretmesinden sonra başlamıştır.